Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Monster Notebook katkıları ile hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde GTA 6 hakkında ortaya çıkan ilk sızıntıları değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde GTA 6'ya ait birçok görüntü yayınlandı, hatta bunun Rockstar içerisindeki bir çalışandan sızdırıldığı da iddia edildi ve bunu Rockstar doğruladı. Rockstar yaptığı açıklamada yakın zamanda yetkisiz birinin GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil gizli bilgilere dışı bir şekilde eriştiğini, ve sistemdeki gizli bilgilerin sızdırıldığını tespit ettik. Bu ağ saldırısı için tüm sevenlerimizin özür dileriz tarzı bir mesaj yayınladı. Demek ki bu da GTA 6 hakkında sızdırılan videoların gerçek olduğu anlamına gelir. Dilerseniz ilk olarak ortaya çıkanları inceleyelim. GTA 6 hakkında ilk sızıntılara bakalım. Şimdi zaten aylar önce GTA 6 hakkında birçok sızıntı vardı. Örneğin bir kadın karakteri yöneteceğimiz yazıyordu ve zaten ortaya çıkan sızıntılara baktığımızda da yine kadın karakterin ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla beraber oyundaki ortama baktığımızda da Vice-T'yi andıran bir hava bizleri karşılıyor. Bu yüzden Vice-T şehrinin geri döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Miami Beach ve GTA Vice'de oynadığımız diğer yerler birebir aynı olmasa da GTA 6'da da karşımıza çıkacak. Bu yüzden bu bilgilerin de doğrulandığını söyleyebiliriz. Oyunun da gelecek olan yeniliklerden bir diğeri de diyalog sistemi. Red Dead Redemption 2 oyununda karşımıza çıkan diyalog sistemi GTA 6'da da bulunacak. Örneğin bir satıcıyla ya da sokaktaki herhangi biriyle veya yan görev alacağınız bir insanla Konuşacağınız zaman, Siz ona bir şey söylediğinizde o size cevap verdiği zaman 5-6 tane seçen karşınıza çıkıyor. Yani 5-6 tane ayrı diyalog senaryosu bu oyun için yazılmış. Tabii ki GTA 6'da bu diyalog özelliğinin ne kadar zenginleştirileceği henüz bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda GTA 6 hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır. Şimdi burada kullanıcıların kafasına takılan bir sorun var. Çünkü sızdırılan videolarda oyun içerisine bindiğimiz bir arabada koltukların, dikiz aynalarının hatta direksiyonun yerinin bile değiştirildiğini görüyoruz. Genellikle Rockstar oyunlarında karşımıza çıkan bu tip ince ayrıntılarda, değişikliklerde oyun içinde etkilendiğini biliyoruz. Fakat aklımıza şöyle bir şey takılıyor. Yani ben oyun içerisinde koltuğu geri aldığım zaman ya da koltuğu tamamen dikleştirdiğim zaman, direksiyonun yerini değiştirdiğim zaman, yukarı aşağı hareket ettirdiğimde benim oynayışımı nasıl etkileyecek? Çünkü dikiz aynasının bile hareket ettirildiğini görüyoruz. Yani bu kadar ayrıntılı bir oyun bizleri karşılayacak. Ama dikiz aynasının çok alakasız bir yere çevrilmesi veya koltuğun çok geriye çek benim oyun içerisindeki araba kullanımı nasıl etkileyecek? Bu çoğu oyuncuyu merak ettirdiği gibi beni de merak ettirdi açıkçası. Fakat bunun yalnızca oyunun pazarlanmasında ayrıntılı bir oyun olarak anlatılması için bir pazarlama stratejisi olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Çünkü koltuğu ileri geri almak oyun içerisinde bence araba kullanımını etkileyecek bir şey gibi durmuyor. Bu yüzden bu sadece evet bizim yaptığımız oyun çok ayrıntılı gibi göstermek için bir sızıntı olabilir. GT6'da oyuncu rehineleri canlı kalkamıştır olarak kullanabilecek, cesetleri yağmalayabilecek, taşıyabilecek, hatta karakter artık yüzerken de ateş edebilecek. Bununla beraber GT6'da kullanılacak silahlardan bazıları da sızdırıldı. Videolardan sızdırılan silahlar arasında bıçak, tabanca, pompalığa tüfeği, el bombası, flash bombası, molotov, duman bombası, zıpkın tabancası, kompakt makineli tüfek, mikro SMC, taarruz tüfeği, keskin nişancı tüfeği, bezbol sopası, ıstaka ve levi gibi silahlar bulunuyor. Tabii ki bu ileride gelen güncellemelerle veya oyun tam olarak geliştirildiğinde daha da zenginleşecektir. Evet GTA 6 hakkında ilk karşımıza çıkan sızıntıları sizler için değerlendirdik. Oyun ne zaman çıkacak? Tabii ki oyunun ne zaman çıkacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Fakat 2024 yılında piyasaya sürüleceğine dair sızıntılar var. Tabii şöyle de düşünebiliriz. GTA 5 ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Sonra GTA Online çıktı ve GTA Online'ın da şu an hala en çok haslat yapan oyunlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla beraber RDR'ye 2 var Rockstar'ın da son kalesi diyebiliriz. Özellikle gelir tarafında hem Redere'nin hem de GTA 5'in hala Rockstar'ı zirvede tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden GTA 6 için henüz erken çünkü Rockstar'ın en büyük gelir kapıları arasında hala piyasaya sürdüğü son 2 oyun bulunuyor. 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5 ve 2018 yılında piyasaya sürdüğü RDR 2. Bu yüzden 5 ve 10 yıl önce piyasaya sürülen 2 oyunda hala Rockstar'a büyük oranda bir getiri sağlarken GTA 6 oyunu için henüz konuşmanın erken olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden GTA 5 ve RDR2 henüz gözden düşmeden GTA 6 hakkında net bir şeyler göremeyebiliriz. Ama çoğu kaynak 2024 ve 25 yıllarını öne sürüyor. Eğer RDR2 ve GTA Online oyununun tahmin ettiğimiz gibi yavaş yavaş ilgiden uzaklaştığını düşünürsek Rockstar tarafından GTA 6 24 veya 25 yıllarında piyasaya sürülebilir. Evet arkadaşlar Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun serimizin yeni bölümünde GTA 6 hakkında ilk sızıntıları sizler için değerlendirdik. Genel olarak çok gerçekçi bir oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle oyunun Miami'de geçecek olmasının Vice City geri döndüğünü işaret ediyor. Bu da en çok oyuncuları heyecanlandıran taraf olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yeni oyun hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için takipte kalın. Eğer GTA 6 hakkında sorularınız ve yorumlarınız varsa bizler için paylaşmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.